Bugün 11 Ocak 2022 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen Ay, güne sabit ve pratik enerjiler veriyor. Maddi manevi güvenlik ihtiyacımız artarken, kişisel keyif ve konfor alanlarına daha fazla çekilebiliriz. Sabahın ilerleyen saatlerinde Ay, Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşup Kova burcundaki Merkür'le dik açı yapacak. Yaratıcı ve orijinal fikirlere sahip olabilir, bilimsel konularla ilgilenebiliriz. Beklenmedik değişimlere daha hızlı uyum sağlamamız gerekebilir. Bireyselliğimiz ve bağımsızlığımız iş ve özel ilişkilerimizde önemli hale gelebilir. Gün içinde zihinsel olarak daha aktif ancak daha inatçı ve ben merkezci davranabiliriz. Sabit fikirlerimizi ısrar etmek zararlı olabileceğinden başkalarının da görüşlerini dikkate almaya çalışalım. Güneş ve Neptün arasında etkinleşen uyumlu görünüm, sezgi ve ilham akışını güçlendirirken gün içinde yardımlaşma temalarını da destekleyebilir boğa burcundaki ay akşam saatlerinde kova burcundaki satürne dik açı yapacak ciddi ve kararlı enerjilerle günlük sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artabilir çevremizde iletişimde bilgi paylaşımlarında bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz gece saatlerinde karamsar ve melankolik hissedebilir yalnız kalma eğiliminde olabiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun